C kısmı, f'nin altıncı türevinin sıfırdaki türevini bulunuz. f'nin altıncı türevini bulmak isterseniz herhalde sonsuza kadar sürerdi. Sonra da sıfırdaki değerini bulmak, burada x kare var, yani çarpım kuralını ve zincir kuralını defalarca kullanırdık ve iyice karışık bir çözüm olurdu. Ama burada önemli bir ipucu var. F'nin sıfır etrafındaki Taylor serisinin ilk dört terimini bulmamızı istedikleri için altıncı türevin sıfırdaki değerini daha kolay bir şekilde bulabileceğimizi düşünüyorum. Bir önceki soruya dönelim. F'nin Taylor serisinin sıfır dışı ilk dört terimini bulmuştuk. Ve buradaki Taylor serisi tanımına bakarsak, bu serinin anlamını bir başka Khan Academy videosunda işliyoruz, serinin her teriminin katsayısının bu türev olduğunu görüyoruz. Bu Taylor serisi sıfır merkez almış, soru da bu isteniyor. Katsayının türev bölü derecenin faktöriyel olduğunu görüyoruz. Buna göre ikinci dereceden terimin katsayısı, f'nin 0'daki ikinci türevi. bölü 2 faktöriyel, d 4 dereceden teriminin katsayısı, f'nin 0'daki dördüncü türevi bölü 4 faktöriyel, Buna göre 6 dereceden terim, Neyi bulmaya çalıştığımızı hatırlayalım. F'nin 6. türevinin 0'daki değerini bulmamız isteniyordu. Sıfır merkezi olarak alan Taylor serisini düşünürseniz, serinin 6. terimi F'nin 6. türevinin 0'daki değeri çarpı x üzeri 6 bölü 6 faktöriyeldir. Taylor serisinin 6. terimi budur. İstediğimiz terim karşımızda duruyor. 6. dereceden terim bu. Bir önceki soruda bunu bulduk. Buradaki terim 6. dereceden terim. Burada x üzeri 6 var. x üzeri 6. Burada 6 faktöriyel var. 6 faktöriyel. Buna göre bu eksi 121 f'nin 6. türevinin sıfırdaki değeri olmalı. Cevabımız bu. Bu eşittir eksi 121. Cevabı bulduk. Şahane.